Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Uzun zaman sonra bir video çekiyorum. Bunun sebebi de koronavirüsü. Koronavirüsünden dolayı evdeyim. Okullar tatil olduğu için artık kendime daha fazla vakit ayırıyorum. Biliyorsunuz aslında ben öğretmenim ama benim müdür görevlendirdikleri için hiç vaktim olmuyordu böyle şeylere. Oyun için ama artık vakit yaratıyorum. Şimdi ben Heartstone ile ilgili bir video çekeyim dedim. Çünkü Ashes of Outlands Expansion paketi gelmiş. Bir de bu paketin içerisinde şöyle bir durum var. Ee, yeni bir klas, Demon klası gelmiş. Storm ilediden... Inadın Stormych bu hero'yu veriyorlar şunu. Şimdi bir cinematik trailerına bir bakalım çok kısa bir şekilde. Zaten bir dakikadan daha kısaymış. Bu kartı da verdiler bize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açık söylemek gerekirse bu kobold katakom semalarından falan çok daha karizmatik bir şey. Ee, bence yani bu kartın yani bu de demonun daha doğrusu Elden Stormay için çoktan bu oyuna girmesi gerekiyordu. E, Lich King gibi düşünüyorum ben bunu ve aynı zamanda bir sınıf olarak gelmesi de çok iyi olmuş Şimdi biz bu özelliğine bakalım şimdi birincisi şöyle bir özelliği var bunun e, Bunun hero power'ı bir diğer hero'ların hero, hero power'larından hariç tutacak olursak e, Bir ve ekstra ne yapıyor bir hasar veriyor Yani bir atak daha doğrusu çok özür dilerim bir atak veriyor o turn için bir atak veriyor Şimdi şöyle bir şey var diyebilirsiniz ki bunun mage'den ne farkı var e, mage'in de hero power'u mage'inki iki hero power ama ortada taunt varken karşı tarafta şeyde vurabiliyorsunuz yani direkt attığınız için fireball'u her tarafı atabiliyorsunuz e, siper koruması olanlar hariç bununla direkt fiziksel hasar vermeniz lazım aynı zamanda bazı kartları var o kartlarla da bunu combo yapıp farklı şekilde kullanabiliyorsunuz e, şimdi ben şöyle bir şey bulmuştum biraz önce e, youtube'da bu outcast olayı var Şu ee, Bu outcast olayı da şu Elinizde destedeki kartın en sağda veya en solda durma olayı Şu üç tane kart mesela outcast olarak söylemiş Yani mesela diyor ki spectral site Yani bunu diyor Bunu diyor kullanırsanız bir kart çekersiniz Eğer outcast yaparsanız bunu yapabilirseniz Bu da şu demek destenin en sağında veya en solundaysa bir kart daha çekersiniz. School of Gul'dan demiş mesela. 3 kart çekersiniz bu 5 mana. Ama diyor bunu outcast yapabilirsiniz. Yani en sağda ve en solda kullanabilirsiniz. Bu çektiğiniz 3 kartı da 3 mana altına kullanırsınız. Demek istiyor. Şimdi bu da 3 damage to minion demiş. Lifestyle özelliği varmış. Eğer diyor gene bunu outcast yapabilirsiniz. Bu 3 mana yerine hiç mana kullanmadan yapabilirsiniz demek. Şimdi hızlı bir şekilde şurada nasıl kullandığına bir bakalım. Şimdi burada hero power'ını kullandı. Bu hero power'ı kullandı. Bunun atağı 1 oldu. Şimdi bakın. Burada zaten. Kullanmış mesela. Eye Beam demiş mesela. Biraz önceki kart. Normalde bu kart 3 mana. Ama bunu en sağda kullandığı için. Bunu 0 mana'ya kullanabilmiş bu. Aynen bu şekilde. Şimdi gene Evet bu soul'ları verdi Şimdi bunun şeyi yok Outcast yok bunu direkt attı Bunun da zaten nasıl bir özelliği vardı Bir saniye bir bakalım şuna. Ha şurada yazıyor If your hero attack this turn Yani eğer bu hero ile bir atak yaparsanız Bu artı bir atak ve rush alıyormuş bu turn Yani bizim burada bir keyword'ümüz var Outcast Yani bu önemli Bir de bu demon class'ı önemli Bunun üzerinde çok duracağız Gene School of Gul'dan, işte gene en sağda veya en solda olduğu için Outcast yapabilir. Şimdi 3 kart çekecek üçünde de 3 üç mana altına kullanabilecek Çok iyi bu bakımdan. Herkese 4 hasar, bütün milyonlara Atak yaptığı zaman bütün milyonlara bir hasar Bu da aynı şekilde bir kopyasını çağırıyor Şimdi, Rush Outcast Normalde bu kart rush. Ama outcast yaparsanız en sağda veya en solda. Bu sefer ne yapıyor? Otör turn oluyor. Hasar almıyor. Çok iyi. Yani bu e, Bu hero'nun bu kartlarıyla Çok güzel kombolar yapılır diye düşünüyorum. Şimdi biz bunların kart setine bir bakalım. Neler var? Biraz onları inceleyelim. İşte mesela demiş ki bu 7 insanda çıkacak bu yama arkadaşlar. Prime Engineries. Bu powerful yeni sınıf kartlar demiş. Mesela bunlar hep en altında olması lazım. Şuradan we all cards diyelim. Bakalım ne kadar açılmış. Baya da açılmış. Baya bir açılmış. Şimdi şu primelar var mı? Neyse onlara da bakacağız onların da hepsinin olması lazım şimdi şuradan bir bakalım bütün sınıfları mesela Demon Hunter sınıfına bakalım bir sadece Demon Hunter'da ne var şimdi şarj demiş all friend ataks ignore tavut demiş ha tavutlara vurmadan atak yapabiliyorlarmış bu, bu çok değişik bir şey mesela bunu ben şimdi bunları sizle beraber incelediğim için bunu da yeni gördüm bu da yeni bir terim yani tavutlara vurmadan bütün hepsi şarj yapabiliyor. Yani adam taunt atla ortaya rakip. Yani Taunt'u siz vurmadan karşı tarafta hero'ya vurabiliyorsunuz. Bütün dost minionlar büyük ihtimal. Dormant for 2 turns. Yani dormant yapabiliyorsanız 2 turns demiş. 10 demiş. Yani rastgele 10 hasar veriyormuş bütün düşmanlara. Bundan bahsettik zaten. Freeze felfin. Gene aynı şekilde e, hero'nuzla atak yapabilirsiniz. Bu da Artı bir atak biraz alınmış o turn. Şimdi Pit Commander demiş mesela bunu bir bakalım. At end of your turn, summon a demon from your deck. Ha bu oyna attığınız attıktan sonra turn bitince desteden bir tane demon çağırıyor. Burada şimdi şöyle bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Desteye güçlü demonlar atacaksınız ki iyi hızlı demon yani iyi güçlü kuvvetli demonlar hem mana atmaktan kurtaracaksınız hem çekmek derdinden kurtaracaksınız. Bu şeyle çok iş yapardı aslında. Malganis'le. Ama Malganis biliyorsunuz standart da yok. Wild destelerinde var. Bu ikisi beraber güzel iş yaparlar. Diye düşünüyorum. Şuna bir bakalım. Metamorfoy swap hero power to 5 damage. After 2 uses. Ha, swap it demiş. Yani bu Metamorfoy's de şimdi aslında şimdi 5 mana çok gibi duruyor ama şimdi bu hero'nun hero hata 1. Yani 1 manaya hero power'ını kullanabiliyorsunuz. Bu bir hata kaldırıyor. Bunun yerine 5 hasar hasara dönlendiriyor bunu. 5 mana karşılığında 5 hasara dönlendiriyor. Ve bu sefer vurduktan sonra 5'er 5'er vuracaksınız Hero Power'la ve e, fiziksel bir hasar gerek yok. Yani magic tarzında bir büyü yapacaksınız. Yani bu iki kere kullanınca bunu birbir bir ne yapıyor? 7 yapıyor. Yani 5 manayı bunu kullandınız. Eee Hero Power'ı da dö şeye. Deal 5 demece dönlerdiniz. 5 hasara dönlerdik. E şimdi bir mana daha kullandım. Toplam 6 mana oldu. 5 hasar verdim. Sonra döndü 2 kere kullanabiliyormuşum. E bir kere daha vurdum. 10 hasar oldu. Bu teper 7 mana kullanmış oldu 10 hasar verdim. 7 manaya 10 hasar verdim. Sonra tekrar artı 1 hata dönüyormuş. 1 de öyle verdim. 11 hasar. Yani toplam 8 manaya 11 hasar verebiliyorsunuz. Onu magic olarak 1'i e, fiziksel hasar olarak 11 hasar verebiliyorsunuz. E, bu şeyden iyi olmuş. E, Maychin Power Pyroblasında iyi olmuş. E, çok hani fazla gibi duruyor ama değil aslında. Yani bunu alıp desteye şeyde yapı agro destelerle de kullanılabilir diye düşünüyorum. Sonuçta 5 mana hiçbir şey yani 5 mana ne? 10 hasar veriyorsun, 5 mana hatta 11 hasar veriyorsun. Kaç? Yedi? Beş, altı, yedi. Yedi 8 Sekiz manaya nerede? Yedi ya, Sekiz. Sekiz manaya on bir hasar veriyorsun. Yani çok iyi olmuş Metamorphosis. Gerçekten Legendary bir büyük kartıymış zaten kendisi. After attacking minion, your hero may attack again. Yani, Minion'a bir atak yaptıktan sonra yine bir atak daha yapabiliyormuş. Yani şeye benziyor aslında. Geras'ın bir silah kartı vardı. Ondan hariç olarak Hero'yu da vurabiliyor bu ve öldürmeye de gerek yok. Yani overkill falan yapmaya da gerek yok. İstediğin, istediğin kadar vur. Dört e, kere kullanma hakkınız var. Skill of kullandan zaten bahsetmiştik. E, şöyle bir bakalım da bir bakalım. Şimdi Mishi fine prime interior değil. Bu prime prime'ları atıyormuş herhalde. Prime destip, e, prime kartını atıyormuş. Yani prime kartlarına bir bakmak lazım ne olduğuna onları bulurum herhalde bir yerden. Prime'ları burada bir yerde vardır galiba diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Keyword demiş. Bir bakayım şurada prime var mı? Keyword'lerde olmaz aslında da. Minion tip, enderlik, can, atak yok. Ha. Onlara bakacağız. Prime'ları bulabilir miyiz? Buluruz diye düşünüyorum. Bulacağız ya. Dur bakalım. Ne varmış? Marsh Hydra Rush bir kartmış, After Attack ya at da Random 8 Kosmian Into Your Hand, rastgele bir 8 manalı minion veriyormuş elinize. Bu Arenada bayağı iş yapar bu kart. Yani normalde bunu almazlar diye düşünüyorum. Desteye de bu Arenada çok iş yapar, Fungal Fortune. Draw 3 kart çekermiş. Eğer minion çekerse salarmış onu, bırakırmış elinden. Me için Spellbookuna mezlemiş biraz. Archon Mishfin. bu da bir kart. Death öldükten sonra Mishwin Prime deste e, kartını atıyormuş desteye. Dormant for 2 turns. 2 turn dormant yapabilirsiniz diyor. Durabilirse mi diyor? Dormant. Şurada bir Caver'de dormant diye bir şey var mı? Yok. Bu dormant şey ya. E, Druid'in dormantından bahsediyor büyük ihtimal. When the Ravens of a random minion into your hand by 5. Yani rastgele bir tane minion veriyormuş, bunu da 5 man altına kullandırıyormuş. Öyle anladım. Şimdi ve Hunter'a bakalım. Aynı şekilde tamam, bu Prime kartları hepsi bir yerde var. Belli. Belli oldu bu. Hepsi için var, sadece belli bir klas için değil. Şurada bir bakalım, bir Prime kartı var mı? Bakalım, bakalım, bakalım. Prime kartı yok. Ha, buluruz onları diye düşünüyorum. Şuradan acaba tıklasak bir üstüne gelir mi? Şurada bir daha bir Hunter diyeyim bakayım. Be. Evet. Mesela Death Rate. Şundan başlayalım. Şöyle bir bakalım. Death Rate. Deal this attack demiş. Random site O, Bunu e, öldükten sonra mesela buna iki hata var. Rastgele sağa iki hasar veriyormuş. Dört olursa dört hasar verecek. İyi bir kart bu. Çok iş yapar. Aynı zamanda arenada da çok iş yapar bu. Bu Beastmaster Lerox. Battlecrash. Summonage Beast from your hand. Elinden 3 tane Beast'i çağırıyormuş. Harika. Al eline King Kingcrash'ı. Çağırsın ortaya. Savana High bir King Kingcrash 2. Al bunları çağırsın direkt ortaya. Direkt elinden çağırıyormuş zaten. Çok deli iş yapar. Çok zevkli bir kart olur bu. Harika bir kart olmuş gerçekten. Şimdi şunun prime'ına bakabiliyor muyuz? Bakamadık. Zixor Apex Predator, Rush Tetret aynı şekilde Zixor Prime into your Zixor Prime kartını atıyormuş desteye. Drawvist biz çeker, ona artı 3 artı 3 çeker. Abi süper. Bak şimdi Hunter'ın gerçekten biz destelerini seyredin şimdi. E, 7 insandan sonra gerçekten seyredin. Harika olmuşlar. Maçlara bir bakalım. Evocation. Fill your hand with random match. Elini random match sipelle full'lüyor. Add your turn, Discard them. Yok artık. Turn bittikten sonradan da hepsini bırakıyormuş. Şimdi bunu bir mana yapmasan zaten hiçbir anlamı yok. Eline o kadar şey verecek, sipelle verecek. O sipelleri bir de tekrar kullandıracak sana. Kullandırması lazım. Çünkü kullanman lazım. Çok özür diliyorum. Kullanman lazım sonuçta. Hepsini bırakacakmış. Artık... Ee, yoksa Aron Box gibi bir şey olmuş bu. Ama artık siz seçeceksiniz bu büyüleri. O yüzden iyi. Yani kullanılabilir diye düşünüyorum. Çok da zevkli olur. Bunlarla oynaması gerçekten zevkli olur. Astromancer Solaryon Spell Demiç Artı 1 Death Rate ah, İşte Solaryon Prime Into Your Solaryon Prime kartını atıyormuş desteye. Hah Solaryon Prime burada ya. Neymiş Solaryon Prime? Şimdi Hunter'a da bakacağım ne olduğuna. Spell Demiç artı 1, kes 5 random Mage Spell. Muhtemel düşmanlara atıyormuş. 5 random Spell kullanıyormuş, Mage Spell'i kullanıyormuş, Battle Bunu da muhtemel düşman hedeflerine gönderiyormuş. Çok güzel, şuna bir bakalım. Dormant for 2 turn. Dormant, yani bu yaşarsa demek istiyor herhalde. Band of the Wanks, deal 2 damage to all enemy minions. Ha. Ya herkese iki hasar veriyormuş. iki turn dormant. Yani yaşarsa gibi bir anlamı var herhalde bunun. Şu Hunter'a bakalım. Şu bir dakika şu Demon'dan bir başlayalım. Şuradaki prime'ları kaçırdık. Neredeydi o prime? Evet, aynen, aynen. Bu iki turn yaşarsa uyanıyormuş. 10 damage, random, rastgele 10 hasar veriyormuş sağ sola Şimdi... Bunun prime'ı yok herhalde. Yok, bunun prime'ı yok. Allah Allah. Ama çıkacaktır büyük ihtimalle. Daha hepsi açıklanmadı sonuçta. Dru'yu da bakalım. Heh. Taunt. Choose one. İki seçimi varmış. Birinci seçim. Summona 9-9. Fungal Giant. Dev mantar çıkartıyormuş ortaya. e Taunt veya Raşal'de. Ha. Taunt veya Rashed'te. Güzel. Bu buymuş. Şimdi döndük. Hunter'a bakalım. Hunter'ın prime'ı neymiş? Zixos, Zixor Prime. Samın 3 copies of this mean. 3 tane kopyasını veriyormuş bundan. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Dedim ya bu Hunter desteleri felaket olur. E, Merch'e baktık. Paladin'e bir bakalım. Uh, Paladin Neyli Liadrin Abi bu Paladin'in kartları gerçekten çok karizmatik Add copy of each spell you cast on friendly character this game to your hand hmm. ee, O oyun boyunca Dost karakterlerin üzerinde yaptığınız bütün büyük kartlarını e, Oluşturuyormuş kendinde Ya yani oluşturuyormuş tekrar yapıyormuş bunu Battlecry ile beraber çok iyi Şeyde de iş yapar, arenada da iş yapar. Atak yaptıktan sonra burlok veriyormuş enine. Artık nasıl kullanırlar bilmiyorum. Büyük ihtimal yine burlok desteleri olur. Ha de sadece bir kartını açıklamışlar. Turn bittikten sonra dost bir minyona artı iki, artı iki, Çok iyi. Bu artı bir, artı bir veren versiyonu vardı bunun. Bu artı iki, artı de iyi olmuş. Gene arenada çok iş yapar bu. Herkes alır, denk gelirse. iyi bir şey olur, rating puanı olur. Rock'un stil bir kartı, detres, şufle, akama prime into your take. Akama prime neymiş? Permanently stilled. It. Permanently. permanent neymiş ya? Cümle çevirden bir bakalım. permanent hiç duymadım. Kalıcı olarak, ooo! Kalıcı olarak. Kalıcı olarak stilmiş yani. Sürekli stil, ooo! E bunu nasıl halledeceğim? Bunu mecburen işte e, Warlock'un ortalığı yok eden bir kartı vardı. 8 mana adını unuttum şu an. Onunla Veya işte sağ sola 5 hasar veren kartlarla veya rastgele minyon yok eden kartlar var. Destroy ediyor. Onlarla Bir şekilde bunu çözmek lazım. Çok iyi olmuş. After you play a secret, discover a secret from a different class He. Herhangi bir class sınıftan Yani secret oynadıktan sonra herhangi bir sınıftan Secret oynuyormuş bu yine Tekrar oluşturuyormuş. Çok iyi. Ee, Blackjack Stunner, Battlecry. Eğer Kontrol'de Secret varsa Return a minion, it's on hand. It calls, ooo oh. Rastgele değil. Ben seçiyorum herhalde bunu. Yani, Eğer Kontrol'de Return a minion to on hand. Yani Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Şöyle yani, Ama ben seçebiliyorsam. Ben seçemiyorsam da iyi. Kendi kontrolümde secret varsa bunu oyna oynar oynamaz. Rakibin elindeki oyun sahasındaki bir minyonu onun eline veriyor ve bunu iki mana fazlasına atabiliyor adam oyuna geri tekrar. Ambush secretmış bu. Afternop yani bir rakip bir minyon oynadığı zaman 2 3'lük ambushır. Zehirli bir 2 3'lük poison çıkartıyormuş. Şeye benzemiş. Ama biraz farklı. Ee, Hunter'ın 2 3'lük kobrasına benzemiş ama biraz farklı. Başka var mı? Şaman Lorker Bellow Battlecry değil 3 demişti enemy minion Eğer ölürse repeat o yan taraftakileri de hasar veriyormuş Çok iyi Çok iyi de Biraz defanslı kötü sanki ya Bu, Alınır mı bilmiyorum ama Biraz defanslı kötü onu Yani defanslı yani 6'ya 3'teydi de, 3'ya 6 olsa daha efektif olurmuş Yanlardaki Minion'ları transform ediyormuş. Bir mana fazlasına rastgele çeviriyormuş bunları. İyi. Bu zaten Şaman'ın bu özelliğine çok yüklendiler. Gerçekten iyi olmuş o bakımdan. Ee, şuna bir bakalım. Box spine, knightless. Yani hero atak yaptıktan sonra Transform your minions, itirallon. Gene Minion'larını transform ediyormuş bir mana fazlasına. Torrent. 8 damage to a minion. Ya o spell yaptıysanız bunu 3 mana altına oynayabiliyor musunuz Çok iyi. Bu da çok iyi. Bunu da arenada çok alır. Bu da arenada çok iş yapar. Aynı zamanda kontrol şaman destelerinde de iş yapar. Lady wash, spell damage artı 1, death rate, şu fle prime interior deck. Ee, şu wash prime'ına bir bakalım. Spell damage artı 1, betekele, draw 3 süper 3 mana da altına oynuyor musun Abi harika. Gerçekten harika. Süper. Süper. Yani. Daha ne olsun. Şu Warlock'a bir bakalım. Warlock'ta da 3 kart açıklanmış. İki turn yaşarsa Wendez Avings işte uyanıyormuş. Bütün minionlara artı iki, artı iki veriyormuş. Elindeki bütün minionlara. Shadow Conceal. Replace your hand with random demons. O elini rastgele demonlarla değiştirip hepsini artı iki, artı iki veriyor. Çok iyi. Bir de bir mana. Bir minion çekiyor. Ee, at least 8 kart. Eğer elinde 8. Yani minion çekiyor. 8 kart varsa elinde diyor. Çektiği minion'ı 5 mana altına oynuyormuş. Bu da değişik bir kart olmuş. Karanlık portal diye. Gerçekten karanlık bir portal olmuş yani. Bir de şu Neotrell'lere bakalım. Ha, şunları zaten biliyorduk alar demiş. Tetrad Samune 03 Ashes of Al atar. Bu neymiş ya? Ashes of Al atar. At the start of your turn transform dizinto Al hmm. Bu Phoenix kart gibi olmuş. Küllerinden dolayı tekrar. Aynen. Hani bunu öldürüyorsun. Bunu öldürdükten sonra bir de bunu öldürmen lazım. Aynen. Bu Phoenix kart gibi olmuş. Mark Artificial All Minions Take Double Damage From Spells ee, Take Double Damage From Spells Speller o bütün mininların Bütün mininlar iki katı spell hasarı mı alıyormuş? Öyle bir şey diyor Bütün mininlar ama Yani atıyorum mesela ben bu kartı oynadım İki mana'ya Şeyin ee, Flame Striker'ı yaptım me için Herkese sekiz hasar verecek bütün düşmanlara Every third spell you cast, each turn cost 0 demiş. Her turn üçüncü spell'i, 0 mana'ya oynuyormuşsun. Bu da iyi bir kart. Teron, Gorfiend, artık nasıl telefon ediliyorsa bilmiyorum. Bet, destroy all friend'i, bütün e, friend'in minionları, dost minionları yok ediyor. Öldükten sonra da yok ettiği bütün minionları artı bir artı bir verip canlandırıyor. Çok değişik bir kart olmuş. İşler biraz karışacak. Görüntü onu gösteriyor. Yeni kartlar çıktığı zaman yine burada olacağız. Bundan sonra daha sık karşılaşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. İnşallah bundan sonra sürekli buradayız.